Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bilgisayar malı yayınlarını hazırladı. AYT matematik branş denemelerinden deneme 4'ün geometrik çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı. Bir de bu sınav neydi? 15'li matematik AYT sınavı. 2023 sınavının daraltılmış müfredatına göre hazırlanmış sınavdı. Haberin olsun. Hadi bakalım. Deneme 4'ün çözümlerine başlayalım. 27. soruyla yani trigonometri sorusuyla başlıyoruz. 0 küçüktür, alfa küçüktür, teta küçüktür, pi bölü 2 olmak üzere. Bu ifadelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi birim çember çizip onu yorumlayacağız. Çizelim ve yorumlayalım. Birim çemberde kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Birinci bölgeye göre bir inceleme yapacağız burada. Çünkü sıfır küçüktür alfa küçüktür teta. O da küçüktür pi bölü 2. Bu ne demek? Sinüs alfa eksi teta küçük sıfır demek. Bu aslında sinüs alfa küçüktür. O sinüs teta demek değil midir? Evet. Şimdi alfa ile teta. Alfa açısı daha küçük. Şöyle şey yapalım alfa açısı daha küçük teta açısı da daha büyük olacak. E burada böyle bir şey olunca sinüs alfa kosinüs teta'dan daha küçük oluyor mu? Ona bakacağız. Yalnız sinüs alfa buradayken evet bak şimdi. Şunun sinüs değeri burada. Bunun kosinüs değeri burada. Birbirine yakınmış gibi duruyor. Ama şartımız ne? Alfa ve teta açılarında teta'dan daha küçük olacak alfa. Ben alfayı biraz daha şurada seçersem ne oluyor? O zaman değerimiz sanki şöyle küçülmüyor mu? Evet değerimiz küçüldü. Yani bu ifade sinüs alfa değeri kosinüs teta değerinden küçük olduğu durumlar da var. Ama her zaman tutuyor mu bu? Tutmuyor. Eğer bu şeyde incelenmiş olsaydı hani 0 ile 45 derece arasında incelenmiş olsaydı daha net bir şekilde cevap söyleyebilirdik. Ya da 45 ile 90 derece arasında söylenmiş olsaydı daha net söyleyebilirdik. Ama tamamıyla birinci bölgede bu yorumu yapamıyoruz. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşım. Doğru olduğu durumlarda var. Yanlış olduğu durumlarda var. Buna bakalım. Bu ne demek? Kosünüs alfa küçüktür. Tanjant teta demek. Hadi bakalım. Yine birim çemberi çizip birim çemberi yorumlayalım şurada. Birinci bölgede ne inceleyeceğim ben şimdi? kosinüs ve tanjant inceleyeceğim. kosinüsü biliyoruz. Tanjant da şu eksen olduğunu biliyoruz. Ve alfamız sinüste. Arkadaşlar sinüs alfa ve tetamız daha büyük olacak değil mi? Evet tetamız daha büyük olacak. Teta açısı şurası olsun. E, hocam teta açısı burası alfa açısı da burası olsun. Bak şimdi dikkat et bunun sinüsü şurada şurası teta açısı daha büyük müydü evet teta açısı şurada burası da alfa açısı alfanın kosünüsüne bakacağım alfanın kosünüsü nerede burada hocam buradaki değer birden küçük bir değer e, buradaki değere bakacak olursak 90'a daha da yaklaştırdığın zaman birden büyük değer olmuyor mu burada evet yani burada teta'nın yani tanjant teta'nın daha büyük olduğu durum var Kosinus alfa küçüktür Tanjant teta sağlanıyor mu sağlanmıyor en azından her zaman sağlanmıyor bu da yanlış Şuna bakalım. Sinüs alfa küçüktür. Tanjant teta demiş. Hadi bakalım. Şurada yine birim çemberi çizelim. Birim çemberi çizip tanjant eksenini de çiziyoruz. Birinci bölgede sinüs alfa ve tanjant tetaya bakıyoruz. Alfamız daha küçüktü. Alfa burada. Tetamız daha büyüktü. Evet. Sanki burada sağlamıyor arkadaşlar. Şuraya bakacak olursak teta değeri birden daha büyük. Burada da sinüs değeri de şöyle baktığınız zaman Zaten ne oluyor arkadaşım birbirine en yakın olsa bile bak birbirine eşit olsa bile alfa tetadan küçük de birbirine eşit olsa bile zaten tanjant değeri sinüs değerinden daha büyük oluyor. Bak şöyle alfayı şurada seçtim mesela tetayı da aynı şekilde birbirine eşit alsam bile sinüs değeri bakın şöyle baksan şuradaki tanjant değeri sinüs değerinden daha da ne oluyor? Büyük oluyor eşit olduğunda büyük oluyor açıyı bitirsem daha da büyük olacak bu kesinlikle doğrudur yani cevabımız yalnız 3 yaptı 27. soruyu böylelikle c bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Şimdi bu tanjant alfa çarpı tanjant teta soruluyor. Arkadaşlar açacağız bunu. Cos'un alfa x teta'nın açılımı nedir? Cos cos artı sinsin sin değil miydi? Evet. Cos cos artı sin. sin. Tabi burada şeyleri de yerleştirelim. Alfa teta alfa teta'yı da yerleştirelim böyle. Bir de bunu ne ile çarpacakmışız? M ile çarpacakmışız. Eşitmiş. N çarpı cos'un alfa artı teta'nın açılımı nedir? Kos kos eksi sinsin. Kos kos eksi sinsin şeklinde yazacağız. Alfa teta. Alfa teta açılarını da yazalım. Sonra m'yi dağıtalım. m çarpı kosinus alfa çarpı kosinus teta eşittir. Artı burada artısı var. m çarpı sinüs alfa çarpı sinüs teta oldu burası. Eşittir. N'yi de buraya dağıtıyorum. N çarpı kosinus alfa çarpı kosinus teta eksi N çarpı sinüs alfa çarpı sinüs teta'ya eşit oldu mu? Oldu. Şimdi M'leri bir tarafa atalım. Şunu öbür tarafa atıp burası M kos kos ya. Bunu bu tarafa attığım zaman M parantezine alabilirim. Ya da kos kos kos kos, kos parantezine alabilirim. Şunu şuraya attığım zaman arkadaşlar direkt kos kos parantezini alayım ben. Kos alfa çarpı kos teta parantezini aldığım zaman burada M kaldı. Bu da eksi N diye geçiyor. Eksi N yaptı. Eşittir. Burada bunu da öbür tarafa atınca eksi m diye geçti. O zaman sinsin -sin parantezini alalım. Hatta eksi sin, sin parantezini alınca ne geliyor burada? Bu eksi m diye geçti bu tarafa. Burada da eksi m var. Eksi m eksi n eşit oldu. Şimdi benden tanjant alfa çarpı tanjant t isteniyor. Şunu bölü olarak buraya geçireyim. Bunu da bölü olarak buraya geçireyim. m eksi n bölü eksi parantezinde m artı n yaptı burası eşittir. Sinüs alfa çarpı sinüs teta bölü kosinüs alfa çarpı kosinüs teta eşit oldu. E arkadaşım bu simboli Şuraya bakacak olursan bu tanjant alfa değil mi? Bu da tanjant teta değil mi? Evet. Yani bu ifade tanjant alfa çarpı tanjant teta eşit oldu. Zaten bizden de bu iş Cevabımız m eksi n bölü eksi çarpı m artı n yaptı. Bunu arayacağız. Eksiyi yukarıyla çarpsam. Eksi m artı n bölü m artı n mi yapıyor? Evet. Şu şekilde eksi m artı n bölü m artı n yaptı. Onu arayacağım. Eksi m artı n bölü m artı n de. Nerede var arkadaşım? Denizli şıkkında var yani 28 soru Böylelikle denizli çıktı Geldik 29'a Evet tabana ait yükseklik var Hocam şuraya bakacak olursak 1'e ait dik üçgen büyük dik üçgen O zaman ben büyük dik üçgene yoğunlaşacağım burada Arkadaşlar büyük dik üçgene yoğunlaşacağız Büyük dik üçgene yoğunlaşalım Büyük dik üçgende taban ve tabana ait yükseklik olduğu için Aklımıza ne gelir alan gelir O zaman alanı yazalım Üçgenin alanı nedir 1 çarpı x bölü 2 Tamam e hocam Başka nedir? Şuraya a buraya b diyecek olursam a çarpı b bölü 2'ye de eşit değil midir bu? Evet. Bölü 2'ler gitti. x neye eşit oldu? a çarpı b'ye eşit oldu. Hocam büyük dik üçgen de a'yı yazabilir miyim? Evet. Teta'ya ait baktığın zaman komşu ve hipotenüs var. Komşu bölü hipotenüs neyi satır bize? Kosünüs tete'yi satır. a bölü 1'den a'ya eşit oldu. Büyük B'ye bakacak olursak büyük dik de de karşı bölü hipotenüs yani sinüs teta neye eşit oldu? B bölü 1'e eşit oldu. Yani B de sinüs teta'ya eşit oldu. O zaman X'e bakalım şimdi. X neye eşit A çarpı B. A kosinüs teta'ya eşit. A yerine kosinüs teta yazıyorum. Çarpı B yerine de ne yazıyorum? Sinüs teta yazıyorum arkadaşım. Bu şekilde mi kalmış? Evet. kosinüs teta çarpı sinüs teta şeklinde var. Daha da devamı gelmiş olsaydı yarım açı formülünde sinüs 2 teta bölü de yazılabilirdi. Şıklarda o da olabilirdi. Ama bu şekilde cevap isteniyor bizden. Örnek 29 böylelikle balıkesir yaptı. Geldik örnek 30'a. Şimdi burada şekildeki birim çemberde şunları yorumlayalım arkadaşlar. Bu ne ekseni? Kotanjant ekseni olduğunu biliyoruz. Bakın bu kotanjant ekseni. Şurası x ise burası sinüs ekseni olduğu için burası sinüs x oldu. Şöyle geldiğin zaman burası da kosinüs x olacak. Hocam burası da kosinüs x mi oldu? Bak birim çemberi yorumluyorum. Evet. Şöyle geldiğim zaman burada uzunlukta neye eşit? Kotanjant x'e eşit değil mi? Evet kotanjant x'e eşit burası da. Tamam şimdi verilen bilgilere bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. AB bölü CD demiş. Ben AB bölü CD'yi yazayım bakayım. AB uzunluğu ne? Kotanjant x kosinus x bölü sinüs x yani. Bölü CD'ye bakıyorum o da kosinus x yaptı. Kosinus x'ler gitti. 1 bölü sinüs x yaptı. 1 bölü sinüs x de nedir? 1 bölü sinüs x de kosekant x'e eşittir. 1 doğru mu? Kesinlikle doğru. 2'ye bakalım. Mavi boyalı bölgenin alanından bahsediyor. Hocam mavi boyalı bölgenin alanı direkt alan neye eşittir? Sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2'ye eşittir. Sinüs x çarpı kosinüs x demiş. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış. Bölü 2'si yok maalesef. Bu yanlış. Co bölü ao demiş. Co uzunluğu ne oldu? Şuraya co bölü ao yazalım. JO uzunlu sinüs x bölü AO uzunluğu da AO uzunluğu da zaten birim çemberden dolayı 1 değil mi? 1. Bu da sinüs x'e eşit oldu. Bu doğru oldu mu? Oldu. O zaman cevabımız 30. soruda ne yaptı? 1 ve 3 yaptı. Cevap böylelikle Denizli oldu arkadaşlar. Ve böylelikle trigonometreleri bitirdik. Sıra da üçgen soruları, daha doğrusu geometri soruları. Hadi bakalım. Şimdi ne yapılmış burada? Arkadaş önce AD'ye doğrusu boyunca katlanınca böyle gelmiş. E ben bunu böyle katlayınca üst üste binen açılar eşit. Kenarlarla alakalı bir şey var mı? Yok. Açıların eşit olduğunu anlıyorum. Ben şu EC'ye doğrusu boyunca katlayınca hocam buradaki açılar da eşit. Yani AD ve EC ne oldu arkadaşlar? Açı ortay oldu. O zaman buradaki üçgende AD şurası açı ortay. Aynı zamanda burası da açı ortay. Şimdi burada da zaten oradaki ifadelerden bahsetmiş. Böyle katlamalar, katlamalar yap çakışıyor makışıyor ondan bahsetmiş. Bizden de BAC açısı isteniyor. Şurada kaçı isteniyor. Arkadaş ister açı kuralından yap. Hocam burası 110 eşittir. 90 artı alfa bölü 2'den yap. İster buradan yap. Alfada buradan kaç çıkar? 40 çıkar. Bu birinci yol. İkinci yolda istersen şuraya A, A de, Buraya da B, B de. Şuradaki üçgen de A artı B belli mi? Belli. A artı B neye eşit? Hatta A artı B artı 110 neye eşit? 180 e eşit? A artı B'yi 70 buluruz. Alfa büyük üçgende alfa artı 2A artı 2 de 180 eşit olacağından A artı b 70 olduğundan burası 140 olur. Ve 180'den de 140 çıkartırsam alfada kaç yapar? 40 derece yapar. Yani kaçıncı soru? 31. soru. Böylelikle balıkesir kesir oldu. Geldik 33'e. 32'ye. Aşağıda sabit duran ABCD düzgün beşgenin kenarlarına çakışacak şekilde konumlandırılan D, düzgün beşgenin ilk hali verilmiştir. Tamam. Sonra D köşeleri çakışık olan düzgün beşgenlerden DFKLM düzgün beşgeni köşeleri üzerinde ok yönde kaymadan dönerek düzgün beşgenin kenarları üzerinde böyle sanal olarak da gösterilmiş bu şekilde döndürülüyormuş. Ve burada bir oran verilmiş. Burası 2k iken burası 3k verilmiş. Evet FC'ye ben 2k dersem DC uzunluğu 3k. Yani buraya k kaldı ha. Şuradaki düzgün beşgenin bir kenarı k. Burası ne oldu? 3k oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? D, F, K, L, M, düzgün beşgenin bir köşesi. A, B, C, D düzgün beşgenin D köşesine ilk kez denk geldiği anda düzgün beşgen başlangıçtan itibaren kaç tam tur atmıştır? Kaç tane tam tur attığı soruluyor. Hocam mesela 3,5 tur attı. 3 tam tur attığı soruluyor bize. E o zaman burada şuna bakalım. Şu beşgen bu 5 beş tane K yüzeyi götürmem lazım. Mesela 1, 2 burası geldi. 1, 2, 3. Tam bu köşeye mi geldi o zaman? Tam buraya devrildiğinde şu haldeyken bir tam tur atmış oldu. Sonra hocam bir daha 5K atacağım. 1, 2, 3 burası. 1, 2 daha gitti buraya. Tamam şuraya kadar geldi. 2 tam tur attı. Sonra bir daha 5 gideceğim. Hocam 1 burası. 2, 3, 4. Tam 4'te D'ye geliyor mu? Geliyor. Yani 2 tam tur attı. Bir de ne oldu? Tam tur atamadı. Tam D noktasına değdi. Şuradaki beşgende tam buraya değdi arkadaşlar. Bir daha atsaydı eğer. O zaman da tam tur olacaktı. O zaman da 3 tur diyecektik. Ama burada 1 2 tur attı. 2 tur bilmem kaç. Yani 2 tur 4/5. 2 tam 4/5 tur atmış oldu burada. A bize kaç tane tam tur attığı soruluyor. Cevap böylelikle ne olacaktır? Akçay olacaktır. Çünkü 2 tam turumuz elimizde var. Tamam? Evet, kaçıncı soru? 32. soru. Böylelikle Akçay çıktı. Geldik 33. E. Yüksekliği 3 birim genişliği 2 birim olan dikdörtgenler 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim yani burası kaç yaptı 2 4 6 8 10 yaptı burası burası da 3 birim 3 birim 3 birim 3 birim 3 birim yazınca şurası kaç yaptı 1 2 3 4 5 15 yaptı şimdi ne yapacağız burada gençler bir hocam açıortaylık var şuradaki açıortay ortay doğrusu açı ortaylı kullanacağız açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafında olmuyor muydu ya kollar oranı tabanlar oranı diyorduk ya da sol taraftaki oran sağ taraftaki orana eşit olacak diyorduk Yukarıdan aşağıya oran 15 10. E o zaman 15 10'u düşünecek olursak 15 10 nedir? Hocam 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2. Yani burası 3K. Burası ne olacak? 2K olacak. Sonra burada bir pisagor bağıntısı yapacağız. Yapalım. Hocam 15, 20, 25 mi? Sağlamıyor. Bir de 5'in katı hissederek de yapabilirsiniz aslında. 5 ile ilgili hangi özellikten var? Burası 15, 5'in katı ya. Ya da 3'ün katı olarak da düşünebilirsiniz. 5'in katı, 5, 12, 13'ün katı da olabilir arkadaşlar ama o kadar sağlıklı da düşünemeyebilirsiniz. Direkt biz Pisagor bağıntısını yapalım burada. E o zaman Pisagor bağıntısında ne olacak? Kenarlarımız 3K'nın karesi. 3K'nın karesi neye eşit olacak? 2K artı 10'un karesi artı 15'in karesi diyecek. Ben bunu hissederek de buldum ama neyse devamını getireyim. 9K kare eşittir. 4K kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 40K. Artı 100 artı 225 yaptı burası. Hepsini öbür tarafa atıyoruz. 5K kare eksi 40K. Eksi 325 eşittir 0 yaptı. 5'e bölüyoruz denklemi. K kare eksi 8 K eksi 5'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 65 yapıyor. Hocam bu 13'e 5 dersek 8'i elde edeceğim. Hatta eksiye artı dersem. Evet şu çarpımları eksi 65 toplamları da eksi 8'i veriyor. Yani bu K eksi 13'e K artı 5 yaptı. Eşit 0 yaptı. Hocam bu 0'a eşitse K'yı 13 buluruz. Bu 0'a eşitse K'yı eksi 5 buluruz. Ama K uzunluğu negatif olamayacağı için K kaç çıktı? 13 çıktı. Evet hissedebilirmişiz arkadaşlar. 5, 12, 13 katıymış. Yani 13 yazdığım zaman burası 39. Burası kaç çıktı arkadaşım? 26 çıktı. Ha, burada önemli olan dikdörtgen sayısı soruluyor bize. Bu dikdörtgenlerden kaç tane yapılmıştır? Ben bunun böyle devamını getirip şöyle kaç tane dikdörtgen koyabilirim? Şurası 26 birim uzunluğu ya. Hocam burası 26. Burası da 10. İkişerlikten kaç tane koyuyorum o zaman? 36'yı 2'ye böldüğüm zaman buraya 18 tane koyabiliyorum. Çünkü toplamda bak 26 artı 10'dan 36 tane var burada. 36 tane 2'lik dikdörtgenlerden kaç tane vardır? 36 bölü 2'den 18 tane. E hocam burada da zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Şurada da 5 tane var. E o zaman 5 tane dikeyde 18 tane yatayda bizim sayımız dikdörtgenlerin sayısı kaç yapar o zaman? 18 çarpı 5 yapar. O zaman 18 çarpı 5 kaç yapar? 90 yapar. Ama bunun için 90 tane ile kaplıyorum. Soru öyle demiyor. Kalemeli diktörken bölgesi tamamen fayaslarla kaplanmış olur. En az kaç tane daha koyarsam diyor bana. En az kaç tane daha koyarsam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi burada değil mi? Evet. E o zaman bizden ne isteniyor? 90'dan 9'u çıkart diyor. Zaten 9 tanesi içinde de en az kaç tane daha koymam lazım? 90-9. Yani kaç yapıyor? 81 yapıyor. Cevap böylelikle Ceyhan yaptı. Büyük ihtimalle bu soruda belki sazanlık yapmışsınızdır. 90'ı bulup heyecanla 90'ı işaretlemişsinizdir. Ama soruyu da iyi okumak lazım. Evet 33. soru. Böylelikle C Han çıktı. Geldik 34. soruya. Çekil 1'de zemine dik biçimde monte edilmiş özdeş AB ve DC direkleri arasına esnek bir ip gergin olacak biçimde A ve D uçlarına bağlanmıştır. Esnek ipin tam orta noktası E. e tam orta noktası E'ymiş arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit ve şuraya da X birim X birim diyeyim. Sonra bu uzamış böyle uzamış. İpin toplam uzunluğu 4 santimetre artıyor. Arkadaş bu tam ortada ya şunlar birbirine eşit ya. Toplam 4 santimetre arttıysa ikisi burada ikisi burada artmadı mı? Evet. Yani burası x artı 2 burası da x artı 2 mi oldu? Çünkü biz şuraya ne demiştik arkadaşlar? Buraya 2x uzunluğu demiştik. Şuradaki uzunluk 2 xti E sonra ilk durumuna göre e noktasında 8 birim aşağı gelmiş. E bunu da söylemiş zaten. Bu da 8 birim aşağı gelmiş. 8 birim aşağı gelmesi şu dik uzaklık değil midir? Zaten x kenarda çizilen yükseklikte tabanı 2 eş parçaya bölecek. Ve bize burayı da 8 vermiş. Pisagor. Hocam x 2'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 8'in karesinden işlem yapacağız. Ama 6, 8, 13 genimi değil hissedelim. 8, 15, 17 mi? Evet x yerine 15 koyarsam burası da 17 yapıyor mu? Yapıyor. a ile d uçları arasındaki uzaklık x 15 ise, burası da 15. a ile d uçları arasındaki uzaklık da 15 yani 2x deniyor bizden. O da 2 çarpı 15'ten cevap kaç yaptı o zaman? 30 yaptı. Yani kaçıncı soru? 34. soruyu böylelikle Akçay bulduk arkadaşlar. Geldik 35'e. Evet. Soru atlamıyoruz değil mi? Evet 35'e geldik. Dik koordinat düzleminde A köşesi Y eksen üzerinde B köşesi de ve C köşesi X eksen üzerinde olan ABC üçgeninin BAC açısı ortayı fından bahsediliyor. Arkadaşlar özel durumlar var burada. Analitik düzlemi çizelim biz o zaman burada. Şöyle bir analitik düzlemi çizelim. Evet A köşesi y ekseni üzerinde A köşesi burada olacak diyor sana tamam y ekseni üzerinde A köşesi y ekseni üzerinde B köşesi orijinde şurası B olsun diyor bize C köşesi de x ekseni üzerinde C köşesi burada da olabilir sol tarafta da olabilir sorun devamını okuyalım bir ABC üçgeninin BAC açısına ait açı ortayı x ekseni tamam o zaman burada bunu demişse bize şuradaki BAC açısının açı ortayı nereden geçiyormuş arkadaşlar tam 6'ya 0 noktasından geçiyormuş. Yani burası 6'ya 0 noktası diyor. O zaman C noktası burada olacak. Evet burası kaç birim o zaman? 6 birim. Sonra C noktası da 16 verilmişse Hocam burası 16 ise burası da kaç yaptı? 10 yaptı. Bu da açıortay doğrusuydu. E hocam açıortayda Tabandaki oran kolda da olacak. 6 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 5'tir. Hocam burası 3K ise burası da ne olacaktır? 5K olacaktır. E, Pisagor. 3K 5K. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 4K olur burası. K'yı da 4 buluruz. K4 ise o zaman burası 20 burası da 12 çıktı. ABC üçgensel bölgenin alanı isteniliyor bizden. Üçgensel bölgenin dik kenarı 16 diğer dik kenarı 12. Yani bizden 12 çarpı 16 bölü 2 isteniyor. O da kaç yapar? 96 yapar. Yani cevap Akşay yaptı. 35. soruda arkadaşlar. Geldik 36'ya. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x-y-2 eşli 0 doğrusu üzerinde bulunan karenin köşegenleri x-80'in üzerinde kesiyor. Özel bir durum var. Analitik düzlem çizeceğiz. Hemen analitik düzlemi çizelim. Şöyle koordinatları çizelim bakalım şöyle. Şöyle çizdik. Sonra diyor ki bu karenin köşegenleri madem öyle koordinat eksenini çizdik. Bu doğruyu da koordinat ekseninde de gösterelim. Hocam x yerine 0 yazarsak x yerine 0 yazdığımız zaman y'si kaç geldi? Eksi 2. Peki y yerine 0 yazarsak. Y yerine 0 yazdığımızda da xine ne geldi? 2 geldi. Evet x'i 2'de kesiyor. Y'yi de nerede kesiyor? X'i 2'de kesiyor. Bizim doğrumuz nasıl? Bu şekilde. Bak bunu da unutma. Karenin bir kenarı burada arkadaşım. Şunun üzerinde karenin bir kenarı. Tamam devamını getirelim sorunun. Karenin köşegenleri de x80 üzerinde kesiyormuş. Köşegenler x80 üzerinde. Bu doğrunun bu tarafında da olabilir. Bu doğrunun bu tarafında da olabilir böyle. Yani bizim karemiz şöyle de olabilir arkadaşlar. Ya da şöyle de olabilir bu tarafta. Ama devamını okuyalım. 6'ya 2 noktası bu karenin üzerindeymiş. 6'ya 2 noktası da şurada bir yerde. Bu karenin üzerindeyse o zaman bizim karemiz şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ama köşegenlerin kesim noktasını da kullanalım. Köşegenlerin kesim noktası burası. Yani buradan bir köşegen geçecek. Karenin bir kenarı da burada olacak. Köşegenimiz acaba şu şekilde olabilir mi? Hocam köşegenimiz şöyle olursa. Şuradaki açının da ben 2'ye 2 olduğundan dolayı 45 de olduğunu biliyorum. Karenin de bir kenarı burasıysa o zaman köşegen de burasıysa bir kenarla kareyi çizsek. Karenin bir kenarıyla köşegen arasındaki açı 45 derece olmayacak mı? Evet. Karenin bir köşesiyle köşegen arasındaki açı 45 derece olacak hocam. Böyle bir şey söz konusu o olamaz. Zaten 45 iken burası da 45 ya. 45 ile bu açın toplam 45'ten büyük yapmak zorunda. O zaman karenin köşesi kesinlikle, kesinlikle burada olmak zorunda. Evet karenin bir kenarı burada Bu doğru üstünde Bir köşesi burada bir tanesi de buradan geçiyor Yani karemiz böyle mi olmak zorunda Bu da köşegen olduğuna göre diğer köşede Diğer x80 üzerinde olmak zorunda Yani şöyle bir şey yaptı arkadaşlar Karemiz Peki şu 6'ya 2 noktasında kullanalım biz şimdi 6' 2 noktasını nasıl kullanacağız hocam Şöyle çizecek olursak Ve bu karenin de köşegen olduğu için Burada kaçı da 45 burada kaçı da 45 Devamını getirelim 6' 2 olduğuna göre Hocam tamamı 6 olacak bak Şuradaki uzunluğun tamamı 6 olacak. İkisi buradaysa buraya kadar kaç kaldı? 4 kaldı. Hocam 6'ya 2 noktası. Burası 2 yaptı. Ordinatı 2 olduğundan. 45-45-93 geninden burası da 2 mi oldu? Oldu. E karenin bizden nesi isteniyor? Alan isteniyor. Karenin köşegenini bulduk. 6 ise o zaman karenin köşegeni 6 ise şöyle çizdik mesela. Karenin köşegeni 6 ise bir kenarda ne olacaktır? 3 kökge olacaktır. kök Kökge bölünmüş hali. E o zaman alanda neye eşit olacaktır? 3 kökkinin karesine eşit olacaktır. Yani kaç yapar böylelikle? 18 yapar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM bu soruları seviyor diye hep söylüyorum. Mükemmel bir soru olmuş. Çok hoş bir soru olmuş. Tam da sınav ayarında mükemmel bir soru. Evet 36 balıkesir çıktı geldik 37. soruya. Evet şekil 1'de. ABCD karesi ve bu karenin çevrel çemberi verilmiştir. Bir kare ve çevrel çemberi bu şekilde çizilmiş. Boyalı bölgeler kesilip şekiligidik gibi A üstü, B üstü, C üstü, D üstü dikdörtgen olacak biçimde bir motif tasarlanıyor. Tamam. Bu bir kare ise öncelikli olarak ne yapalım arkadaşlar? Burası karenin köşegenlerin kesim noktası ya da çemberin merkezi. Ne yapıyorduk? En güzel çizim, merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektikleri yapıyorduk değil mi? Şu kiriş çektikleri bir yapalım bakalım. E kiriş çektikleri yapınca en etkili silahımızı yarı çap çizmekte bir de hop yarı çap. Hocam burası 90. Ee, iki eş parçaya böldü. Bu da iki eş parçaya böldü 90. Diğerleri de yine aynı şekilde ikiş eş parçaya böldü. E o zaman burası 90. Burası 90. Burası 90 olduğundan burası da 90 olacak. Burada da bir kare çıktı. Yani ben buraya bir A dersem o zaman burası daha. Burası daha. Burası daha oldu. Hatta burası ne oldu? A kökki oldu. Şimdi ne yapılmış burada? T T D, M noktaları ve A üstü, B üstü, C üstü, D üstü dikdörtgenin çevresi bu dikdörtgen olarak verilmiş. O zaman bu dikdörtgense, şu yandakiler aynı olmuş. Bu ters çevrilip buraya koymuş Bu da ters çevrilmiş şuraya koyulmuş arkadaşlar Benim burada neyi bulmam lazım Şuradaki uzunluğu bulmam lazım Bu uzunluk da şuradaki uzunluğa eşit e Arkadaş yarı çap uzunluğu A kökü değil mi Bunun devamı şurası değil mi Bunun devamı burası A kök X A mı yapar burası Evet. Buradaki uzunluğu A kök X A olarak buldum Hocam şurası bu arada 90 dereceler bozulmadığı için Yani bu direkt buraya geldiği için Şu merkezden kiriş çektik yaptığım zaman 2 eş parçaya bölüyor ya Şuradaki uzunluk da doğrusal olmak zorunda. Yani şuradaki kısa parça A2 a kök 2 eksi a'ya eşit. Hatta burası da aynı şekilde. Şöyle uzatacak olursan. Burası da a ya. Buraya da a kök 2 eksi a kalmadı mı? Evet. Burası da a kök 2 eksi a yaptı. Yani şuradaki uzunluğu ne bulduk? 2 kök 2 a. Eksi 2 a şeklinde bulduk. Peki şu uzunluk belli mi? Belli. Burası da a, Burası da a. Yani burası 2 a. Adam bize soruda bir de ne vermiş? Dikdörtgenin çevresi. Çevresi. 2a artı, bak şurası artı, burası 2 kök 2a eksi 2a'dan 2 tane yok mu? Evet, bu ne eşit verilmiş? 8 kök eşit verilmiş. Hocam burada 2a'lar gitti, şunu çarptık, 4 kök 2a eşittir 8 kök. Yaptık köklerde anay. a'yı da böyle kaç buluruz? 2 buluruz. Çemberin yarıçapı isteniyor yalnız bizden. Yarıçap nedir arkadaşlar? Yarıçapta a kök 2 eşit değil mi? A'yı da 2 bulduysak eğer cevabımız ne olacaktır? 2 kökü çıkacaktır. Yani cevap böylelikle akçay oldu. Bu da güzel bir soru. Çemberle ilgili gerçekten hoş bir soru olmuş. 37. soru akçay oldu. Geldik 38'e. Öğrencilerine daire konusunu anlatan arzu öğretmen şekil 1'deki gibi yeterince büyük bir mukavvanın o noktasına 20 cm uzunluğunda bir ip bağlıyor. Ve ipin diğer ucunda A merkezli. Şöyle bir şey oluşturmuş yani. Bundan buraya 45 derece gitmiş buradaki boyalı alan nedir diye soruluyor galiba değil mi? Evet bu daire mukavvaya çevresi 18 pi santimetre olan şekilli gibi mavi renkli bir iz bıraktığına göre ha şu ne yapmış böyle yaptığımız zaman 45 derece gittiğimiz zaman çevresi 18 pi arkadaşlar bu çevreye bakacak olursak burası nedir yarıçapı şurası olan bu yay uzunluğu sonra yarıçapı şurası olan bu yay uzunluğu bir de neler var arkadaşlar Şuradaki yarım daireler yok mu? Tam merkezden geçtiği için. Evet. Yarım daireler var. Evet, şu yarım daireler var elimizde. Bir de şunları bulacağız biz şimdi. Şunları bulacağız. Ve artı şunlar da yarım iki yarım daire tam bir daire yapıyor. Şimdi yarıçapla ilgili bir şey vermiş mi? O noktasında 21 birim uzunluğundaki bir ip bağlanıyor. Evet, O noktasındaki 21 birim uzunluğundaki bir ip. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? Bu izin belirttiği bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Ben burada yarı çapı bulmalıyım. Arkadaşlar şuradaki ipin uzunluğu 20 ya. Ben buraya bir R dersem. Buraya 20-R kaldı. E hocam şunun devamını getirecek olursam. Burası da R. Büyüğün yarı ne yaptı o zaman? 20 artı R yaptı. O zaman şuradaki yay uzunluğu nedir? Onları hesaplayalım. Buradaki yay uzunluğu. Hocam 2Pi R. Yani 20-R çarpı 45 bölü 8. Direkt bölü 8 diyelim. İşlem kalabalığı olmasın. Artı sonra 2 pi şuradaki yay uzunluğuna bakıyorum. Yarı çapı 20 artı r. 2 pi 20 artı r bölü 8. 45 bölü 360'tan. Artı hocam bu yay uzunluğu bu yay uzunluğu. 2 yarım bir tam yapıyor. Artı 2 pi r neye eşit verilmişti bize? 18 piye eşit verilmişti. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım bakalım. Burada 2 pi parantezin aldığımız zaman 2 pi'leri şöyle bir sadeleştirelim. 2 pi'leri sadeleştirelim. 2 pi'ye böldüğümüz zaman burada da kaç kalıyor o zaman? 9 kalıyor. O zaman burada yukarıda ne kaldı? 20-R'ye artı 20 artı R 40 yaptı. 40 bölü 8 artı R eşittir. 9 yaptı. 40 bölü 8 nedir? 5'tir. R' de buradan kaç yapıyor o zaman? R'yi de böylelikle 9-5'ten 4 olarak buluruz. Evet. yarıçapı 4 bulduk. Bizden bu izin alanı isteniyor. Hocam yarı çapı 4 bulduysak eğer o zaman burası kaç çıktı? 16 çıktı. Burası kaç çıktı? 24 çıktı. Şimdi şu halkanın alanını bulacağım. Bu halkanın alanı 24'lük alandan 16'lık alanı mı çıkartacağım? Evet. E, aşağıda hesaplayalım. Bir de 45 derecelik. 24'lük alandan pi 24'ün karesi 24 pi kare 45 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Pi kare 16'lık alanı çıkartacağım. 45 bölü 360'ı çıkartacağım. Artı bir de şuradakilerde tam bir daire yapmıyor mu? 2 yarım daire. Yarı çapı da kaç bulmuştuk? Biz 4 bulmuştuk. Yarı çapı 4 olan tam bir daire. Artı pi r kare diyeceğiz. İşte bu işlemin sonucu bize cevaba ulaştıracak. Hadi bakalım. Şunlar sadeleşse bölü 8 yaptı. E bunlar da sadeleşse bölü 8 yaptı. Hocam bu ne yapıyor? İşte yazayım ben şurada. Pi parantezini alacak olursak bu 24 çarpı 24 bölü 8 eksi. Bu da 16 çarpı 16 bölü 8. Sonra bir de artı ne var? Artı pi parantezin almıştık. Bir de 16 var. Şunun da şu sadeleşse 3 yaptı. O zaman burası ne yapıyor arkadaşım? 3 kere 4 12. 3 kere 2 6 72 eksi. Şunun da şu sadeleşti 2. Bu da 32 yaptı. Artı bir de 16 var. 72'den 32 çıksa 40 yapar. 40 ile bu 16'yı toplasak. 56 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle 56 pi yapar. Dolayısıyla kaçıncı soru? 38. soruyu böylelikle add remit bulduk. Evet geldik bir sonraki soruya 39. soruya. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen kare dikdörtgen ve dik yamu ayrı ayrı aşağıdaki dönüşümler uygulanıyor. Dik yamu'nun x eksenine göre yansıması alınıyor. Hadi bakalım dik yamu'nun x eksenine göre yansımasını alsak. 1-2 Öncelikle şunu alalım istersen. Şöyle bu buraya denk gelecek yansıttığım zaman. Buradan da dikey olarak 1, 2, 3, 4, 5 birim gidecek. Hadi yukarı doğru 5 birim gidelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra buradan 2 birim gideceğim. 2 birim gittim. Sonra buradan da hop oh, buraya geleceğim. Tamam yansımasını aldık. Dikdörtgen o noktası etrafında 180 derece döndürülüyor. Evet dikdörtgenin 180 derece döndürülmesi demek ne demek? Hocam 180 derece döndürmek demek orjine göre simetri almaktır aslında. Orjine göre simetriğini alalım o zaman bunun. Hocam orjine göre simetrik. 1 sağa 2 yukarı çıktım. 1 sağa 2 yukarı çıktım. Burası. Buradan 1 sağa kaç yukarı çıkacağım? 4 yukarı çıkacağım. Şöyle şuraya gelince. 1 sağa 4 yukarı çıkacağım. Buraya geldim. Buradaki noktada da hocam 6-7 sağa 2 yukarı. Buradan da 1-2-3-4 5-6-7 sağa 1-2 yukarı. Ya da dikdörtgeni de direk çizebiliriz artık bundan sonrasında. Tamam. Şu şekilde yaptım arkadaşlar dikdörtgenimiz. Köşeler şunlar olduğuna göre. Aynen öyle. Tamam kafa karışıklı olmasın diye şunları da sileyim. Bu dikdörtgenin de 180 derece döndürülmüş hali budur. Sonra ne diyor? Karede o noktası etrafında negatif yönde. Negatif yönde yani bu yönde döndürülecek. Şu noktayı döndürsem ve şu noktayı döndürsem karenin bir kenarını bulurum. Ondan sonrasında zaten bu kenar şöyle döndürdüğü zaman şöyle yatay olmayacak mı? O yatayı bulunca dikeleri de zaten çizeriz. Buradaki nokta nedir? Eksi 2'ye 2 iki noktası. Buradaki nokta nedir? Eksi 2'ye... Ikiye... 3, 4, 5, 6, 6 noktası. Hocam ben şimdi 2ye 2 noktasını 90 derece döndürürsem noktalar yer değiştiriyordu. 2'ye 2, ye 2 ye, işaretsiz bir şekilde. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini alacaktı. Yani 2'ye 2 olur. Sonra sen 2ye 6'yı döndürsen 180 derece 90 derece. Hocam bu da 6'ya 2 olacak. Birinci bölgeye düştüğü için de artı 6'ya 6, ya 6 ya 2 olacak. Yani 2 2'ye 2 noktasını belirleyelim. 2'ye 2 noktası neresi yaptı arkadaşım? Tam şurası yaptı. Sonra 6'ya 2'yi belirleyeceğim. 6'ya de 2, 3, 4, 5, 6'ya de burası yaptı. Karenin bir kenarı bu yaptı. E diğer kenarlarını da çizebilirim. 4 birim ya. 4 birim şurada olacak. 4 birim şurada olacak. 4 birim burada olacak. İşte bizim bu şekilde verilenleri yaptık. Buna göre diyor. Tüm dönüşenler uygulandıktan sonra elde edilen 3 şeklin kesim bölgesinin alanı. Eyvah hayva. Arkadaşlar bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Şimdi şuradaki uzunluk belli mi? Maalesef. Şuradaki uzunluk belli zaten üst taban belli alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 bileceğim ama alt tabanı da ayrı bulacağım üst tabanı da ayrı bulacağım o benim için sıkıntı hocam bu köşeden geçmiyor mu? Hayır dikkat et bunun eğimi 2 bölü 5 2 bölü 5 olduğu için hiçbir köşeden geçmiyor arkadaşlar hani ancak 2'ye 5 buraya geliyor 2'ye 5 o şekilde devam eder atıyorum şurası eğimi 2 bölü 1 olmuş olsaydı 2 bölü 1 tam bu köşeden geçer diyebilirdik Hocam şu alt taban ve üst tabanı ayrı ayrı ama normalde yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 idi. Peki şu sana tanıdık geliyor muydu? Geliyordu. Bu aynı zamanda orta taban çarpı neye eşitti? yüksekliğe eşitti. O zaman ben burada orta tabanını bulayım bunun. Şunun orta tabanı şurasını bulursam eğer şuradaki uzunluğu bulursam eğer daha sonrasında orta taban çarpı yükseklikten sonuca ulaşırım. Ama ben buradaki bilgilerde şu yamuğu biliyorum. O zaman oradaki yamuğu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şuradaki parçayı gösteriyorum. Hatta bunun şöyle uzatılmışını göstereyim. Bak şuradaki parçadan bahsediyorum şimdi. Buradaki parçayı şuraya çizip ona göre bir yorum yapayım. Şuradaki uzun birbirim. Şöyle çiziyorum. Ve ben neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar? Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Oranlamalar belli mi? Evet 2'ye 1 2 3. Burası 2'ye buranın da 3 olduğunu biliyorum. Buranın 1 olduğunu biliyorum. Buranın da kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Şu ortada bana bulacağım ben şimdi. Arkadaşlar normalde şöyle yapabiliyorduk bunu hatırlarsanız. Şuraya x diyecek olursak. Hocam 1'den 3'e 2 artmış. Hani 4'de şurası pardon 2 ya 5'te 2 artmışsa 5'te 2 artış varsa şuradan şuraya 3 var. 3'te kaç artar deyip oradaki artışı bulup 1 artı artış şeklinde yapabilirsin. Ya da unuttun diyelim onu yamukta. Ne yaparsın burada? Şu uzunluğu bulmaya çalışıyoruz. Hocam şuradan bir şey yapalım dikdörtgen çizelim. 3 ise burası da 3. Burası da 1. Bir. 1 iken burası da 1. Burası da 1. Buraya 2 kaldı. Burada da bir 3 bölü 4 oran var değil mi? Burası 2 olduğundan dolayı. 3 bölü 5 pardon. Buraya da A diyelim. 3 bölü 5 eşittir. A bölü 2'den A'yı da buradan 6 bölü 5 olarak buluruz. Yani şuradaki uzunluk kaç çıktı o zaman? 6 bölü 5 artı 1'den 11 bölü 5 çıktı. Arkadaş şuradaki uzunluğu 11 bölü 5 bulduk. E o zaman alan neye eşittir? Orta taban çarpı yükseklik yani 11 bölü 5 çarpı yükseklik o da kaç yapar? 22 bölü 5 yapar. İnşallah doğru olmuş Evet çok şükür. Cevap Denizli çıktı arkadaşlar. 39. soru Denizli oldu. Yani güzel bir soru aslında ama buradaki soru böyle tek haliyle sınavda çıkar mı? Aslında kafamda bir soru işareti oluştu. Çıkmayabilir. Çünkü baya bir oyaladı ama IETT sürede sıkıntı yaşamıyoruz aslında. Bunların böyle içeride uyguladığımız teknikleri soru olarak karşımıza çıkabilir tabii ki. Burada bayağı bir şeyi tekrar etmiş olduk. Benzerliği, yamuğu, bilmemliği her şeyi böyle tekrar ettik aslında. O yönden de güzel oldu. Evet 39 cevap Denizli. Geldik son soruya. İçi tamamen dolu olan silindir biçimde A kabındaki suyun bir miktarı içi tamamen boş olan silindir biçimdeki B kabına şekildeki gibi boşaltılıyor. Bu durumda B kabındaki suyun yüksekliği A kabının yüksekliğinin 1 bölü 8'i oluyor. Yani burası haçken A kabının yüksekliği 8 haç olur diyor. Arkadaş ben bunu böyle eğdim. Şuradaki su buraya boşaldı değil mi? Yani buradaki şunu eğdiğim zaman yarısı dolu yarısı boş değil mi? Yani burası V iken burası da V değil mi? Evet şuradaki kısım buraya doldu. Burası da V değil mi? Evet. E şimdi buna göre yorum yapacağız. B kabının yarı çapını da vermiş bize. B kabının yarı çapını 12 vermiş. A kabının yarı çapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben burada neyi biliyorum? 2 v hacmini biliyorum. 2 v hacmi pi r kare çarpı 8 h. pi r kare çarpı 8 h'e eşit. Hatta buradan v hacmi neye eşit oldu? pi r kare çarpı 4 h'e eşit oldu. Peki şuradaki v hacmi neye eşit? v hacmi de burada pi r kare çarpı h'e eşit olacak. E hocam bu da v bu da v o zaman bunlar birbirine eşit. pi r kare çarpı 4 h eşittir. pi 12 çarpı 12 çarpı h'e eşit oldu. Hocam h'lar nanay. Ondan sonra 12 ile 4 sadeleşse 3 kaldı. Pi'ler de oldu. R kare buradan 36'yı mı eşit oldu? Evet. E böylelikle R'yi de kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Bizden de zaten R isteniliyor. Dolayısıyla 40. soruyu böylelikle denizli bulduk. Gençler böylelikle bitirdik. 4. denemeyi de bitirdik. Burada da çok güzel sorular vardı. Çok güzel gidiyor. Hadi bakalım. 5. denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.